İlk etapta sadece temizlik işlerine bakarak çalışmaya başladım. Makinalara boyun yetmediği için yani sadece temizlik işlerine işte ondan sonra gelen giden misafirlere bakmaya başladım. Ondan sonra zaman zafi içerisinde e, giren çıkan ipliklere işte sevkiyatlara falan bakmaya başladım. Bunlara başladım süreç içerisinde de madem bu işi yapıyoruz en iyi şekilde yapalım diye gündüzleri çalışıp gece bilgisayar kurslarına gidiyordum. E, o dönemlerde çok yaygın olmadığı için. Bilgisayar sertifikasını aldıktan sonra patronların madem bunu yaptın biz de sana bilgisayar alalım ve işi daha profesyonel ve düzgün yapmaya başladık. Zalman zafı içerisinde de makinelere meraklı olduğum sök tak işte çalışma işlerine meraklı olduğum için de makinaları söküp takmaya başladım. 2007 yılına kadar da işi tamamen öğrenmiş oldum. Yani iplikten başlayıp tamamen makinenin en son üretim aşamasına kadar hepsini öğrendikten sonra 2007 yılında kendi işimi kurdum. İlk ufak olarak 3 makineyle işe başladım. Zaman zaafı içerisinde çalıştıkça da ilave makineler almaya başladım. 2014 yılında da dayım yanıma geldi. Beraber bana destek olarak kendimize bu işletmeyi kurduk. 2014 yılından bu yana da beraber çalışıyoruz. Buraya 24 saat olan bir işletme. 5 personel çalışıyor. 5 tane makinem var şu anda. Her makinede günlük ortalama 400 kilo üretimden günde 2 tondan ayda 60 ton ediyor. Tabii ki taşındığımız yer bulunduğumuz makine parkuruna göre büyük geliyor. Onun için de makinaların sayısını arttırmayı hedefimizin biraz kademe daha yukarıya gitmeyi düşünüyoruz. Aklı 10 sene, 13 sene derli bu işi yapıyorum. 6-7 yılın şerifanın yanında çalışarak geçirdim. Kendisi bizim patronumuz değil de arkadaşımız gibidir. Yani bizimle birlikte oturur yer kalkar. Yapamadığımız arzu olduğu zaman patronu arıyoruz. Patron, usta yerine patron zaten gelip bütün işleri görüyor.